Bize ardışık 3 tek tam sayının toplamının 231 olduğu verilmiş, en büyük tam sayı kaçtır? Bunun hakkında biraz düşünelim. Şimdi en küçük tam sayımız x olsun. x eşittir bu 3 sayıdan en küçük olanı. Bütün tek tam sayıların en küçüğü değil tabii ki. Bu 3 tanenin, bu 3 tek sayının en küçüğü. Peki ondan sonraki sayı ne olacaktır? Elimde bir tek tam sayı varsa ondan sonraki tek tam sayı ne olur? Bunun hakkında biraz düşünelim. x mesela 3 olsaydı, bir sonraki tek tam sayı ne olurdu? 5 olurdu değil mi? Ondan sonraki ne olurdu? 7 olurdu. Ondan sonraki 9 olurdu. Yani her seferinde 2 ekliyoruz. En küçük olan x ise, ondan sonraki en küçük tek tam sayı x artı 2 olacaktır. Peki ondan sonraki? Yine 2 ekleyeceğiz değil mi? O zaman da x artı 4 olacak. En küçüğü 3 ise elimizde bir sonraki x artı 2 yani 5 olacak. Bir sonraki de x artı 4 yani 7 olacak. Bu gruptaki en büyük ardışık tek tam sayı o halde x artı 4 olacaktır. Ve bize bu ardışık tek tam sayıların toplamının 231 olduğu verilmiş. Peki en büyük tam sayı kaç olacak? Şimdi en küçüğe x dersek, x, x artı 2 ve x artı 4'ün toplamı 231 olmalı. Bize en büyüğün kaç olduğu sorulduğunda da, x artı 4'ün kaç olduğunu söylemeliyiz. Elimizdeki x'leri toplayalım. 1 x, 2 x, 3 x. Yani 3 x artı, elimizdeki sabit sayılar nedir? Bir ikimiz, bir de dördümüz var. O zaman 3 x artı 6, eşittir 231. Şimdi denklemin sol tarafındaki 6'dan kurtulacağız. Bunu yapmanın en iyi yolu da iki taraftan da 6 çıkarmak. Şimdi iki taraftan da 6 çıkaralım. Sol tarafta sadece 3x kaldı, 6'lar gitti. Sağda ise 231 eksi 6 eşittir 225 kaldı. Yani 3x eşittir 225. Şimdi x'i yalnız bırakmak için iki tarafı da 3'e bölelim. Sol tarafta 3'ler birbirini götürdü. Zaten 3'e bölmemizin amacı da buydu. Ve elimizde x eşittir 225 bölü 3 kalıyor. Bunu da şurada yapalım. 225'te 3. 22'de 7 kere var. 3 kere 7, 21. 22 eksi 21 eşittir 1. 5'i aşağıya çektik. 15'te 3, 5 kere var. 5 kere 3, 15. Çıkaralım, kalanımız yok. Yani 225 bölü 3 eşittir 75. En küçük sayımız, yani buradaki ardışık tek tam sayıların en küçüğü 75 olacakmış. Yani bu 75. Peki x artı 2 kaç olacak? 75'ten 2 fazla olacak, yani 77. Peki x artı 4 kaç olur? Bu sayıların en büyüğü yani x eşittir 75, 4 daha 79 eder. Dikkat edin, elimizde 3 tek tam sayı oldu ve bunlar ardışık. Bu tek tam sayılar birbirlerini takip ediyorlar, birbirlerinin ardından geliyorlar. Ardışık, evet. Bu sayıları topladığımızda 231 ediyorlar mı? Peki, 75 artı 77 artı 79. 5 artı 7 eşittir 12, 12 artı 9, 21, elde var 2. 2 artı 7 eşittir 9, 9 artı 7, 16, 16 artı 7 eşittir 23, İşte böyle. Bu ardışık 3 tek tam sayının toplamı bu sayıları topladığınızda 231 ediyor. Sayılar ardışık ve tek.